Survivor daylardır süren mücadelede sona gelindi. Nefesler tutuldu ve tüm izleyenler merakla Kıbrıs Büyük Finalini bekliyor. Kıbrıs'ta canlı yayınla gerçekleştirilen yarı final SMS oylaması ile Nagihan Karadere, Adem Kılıççı, Burak Çamkıran ve Damla Can arasından iki kişi daha finale yükseldi. İki kişi ise şampiyonluk hayallerine veda etti. Dominik'te geçtiğimiz günlerde oynanan oyunlar ile direkt finale kalan iki yarışmacı belli olmuş. İlk oyunun kazananı bilmeyeceğim, İntepe ve ikinci oyunun kazananı Anıl Berk Baki, doğrudan final koltuklarından ikisinin, sahipleri olmuşlardı. Diğer iki isim ise, Kıbrıs'ta gerçekleştirilen, yarı finalde belli oldu. Dört yarışmacı arasında, 29 Haziran 2018 Cuma akşamı, SMS oylaması yapıldı. Turabi, Adem, Damla ve Nagihan arasında, heyecan dolu bir SMS oylaması yaşandı. Şampiyonluk hayallerine veda eden, iki kişi, Damla ve Turabi. Büyük finale yükselen iki kişi ise Adem ile Nagihan oldu. Böylelikle Survivor'da, büyük finale adını yazdıran isimler, İlmiyce Mintepe, Anıl Berk Baki, Adem Kılıççı ve Nagihan Karadere oldu. Survivor 2018'in büyük finali, 30 Haziran 2018 çarşamba akşamı canlı yayınla Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirilecek.